Teknoloji okuduğun herkese merhabalar. Oppo ile İstanbul koleksiyonunun yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Oppo A91 ile Yıldız Parkı'nı turlayacağız. Videonun bundan sonraki kısmında hiçbir profesyonel ekipman kullanmayacağız. Tüm çekimleri Oppo A91 ile gerçekleştireceğiz. İstanbul, Beşiktaş'ta bulunan Yıldız Parkı'nın geçmişi 1600 yıllara kadar dayanmaktadır. Hem spor hem de fikirlik için İstanbullular tarafından sıklıkla tercih edilen mekanların başına gelmektedir. Bu bölümde Oppo A91 ile Yıldız Park'ın tırladık. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.